Ondan da bahsederim az sonra. İlk sorumuz şu. E, obsesif kompulsif bozukluk hastasıyım. Terapi ve ilaç tedavisi görüyorum. Tamamen sıfırlanır mı? Veya her insanda bulunan düzeye iner mi? Öncelikle şu. Obsesif kompulsif bozukluk bir hastalık. E, yani her insanda bulunan bir e, düzeyde obsesif kompülsif e, belirti yok. Ama e, sevgili izleyicimizin sorduğu soru şu açıdan anlamlı. Hepimiz e, bazı şeyler kontrol etme eğilimindeyizdir. Yani kapıyı kilitledik mi, kitlemedik mi, e, tuvalette temizliği yeterince yaptık mı, yapmadık mı, ellerimizi yeterince yıkadık mı, yıkamadık mı, e, kıyafetlerimiz yeterince temiz mi, e, yediğimiz, içtiğimiz şeyler yeterince temiz mi veya işte dindar, dine inanan arkadaşlar açısından e, yaptıkları ibadetler yeterli mi vesaire bu şekilde tetizlenmeler ...her insan için bir düzeyde olabilir. Bunlar hayatın işlevselliğini de sağlar. Yani hayatın düzgün akışını da sağlar. Bu açıdan soru çok haklı. Fakat e, obsesif kompülsif hastalarda, e, takıntı hastalarında ve eski dilde vesvese deniyordu. Bu takıntılar, bu konulardaki takılmalar e, normalin çok ötesindedir. Yani kişi banyoya girer ve temiz olduğundan emin oluncaya kadar çıkamaz ve iki saat orada kalır. Mesela... Veya tuvalete girer e, ve işte tüm büyük abdestini tüm idrarın yaptığından emin olmadıkça bir türlü çıkamaz ve saatlerce tuvalette kalması gerekebilir. Veya işte bir kişi ibadet yapmaktadır e, Allah'ın kabul edeceğinden emin olduğu oluncaya kadar işte bilmem kaç kere bir zikir çekmek vesaire gibi şeyleri kendisine şart olarak koşabilir. Gerçekte dinde böyle bir şey olmadığı halde. Böyle ekstra sınırlar tanımlayabilir. Bunun bazen saçma olduğunu bilerek dahi bunu yapar. İşte bir kapıya üç defa vurmadan rahatlayamaz. Veya bunun gündelik hayatta çok karşılığı olan bir şekli var. Bazılarımız işte bir kötü haber vesaire duyduğunda işte aman Allah şeyden saklasın, kapılardan saklasın veya evimizden saklasın deyip kulaklarını çekerler ağızlarıyla bir ses çıkarırlar, işte tahtaya vururlar vesaire. Bunların hepsi de tuhaf kompulsif e, davranışlardır. E, eğer artmış şekilleri varsa, bunlar da hastalık parçası sayılabilir. Tabii obsesif kompulsif bozukluk böyle hayatın içerisinde görüldüğü sıradan e, her tarafı sarmamış şekliyle çok masum gözükebilir. Ama çok ağır psikiyatrik hastalıklardan biridir ve insanların hayatını dar eder işte normalde bir saatten fazla bu tür uğraşlar hayatınızı işgal ediyorsa o zaman ciddi bir rahatsızlığınız vardır ve tedavi olmanız gerekmektedir. O zaman obsesif kompülsif bozukluk denilir bununla, bu duruma. Ve psikoterapi ve ilaç tedavisiyle gerçekten tedavi edilir. Tam da izleyicimizi sorduğum gibi. Her ikisinin de faydası vardır. Çok az hastada sadece terapiyle, fayda görebilir hastaların çok önemli bir kısmı hem ilaç hem de psikoterapiye ihtiyaç görürler soru şuydu terapi ve ilaç tedavisi görüyorum tamamen sıfırlanır mı diye soruyor tabi sıfırlanmak yani hastalığın belirtilerinin tamamen ortadan kalkmasını sağlamak ideal bir hedef fakat obsesif kompulsif bozukluk psikiyatrik rahatsızlıkların belki de en ağrıdır bazı açılardan şizofreniden bile ağır sayılabilecek bir hastalıktır bunun nedeni sadece hastalığın ağır seyretmesi, şiddetli olması, insan hayatını zora sokması değil, aynı zamanda hastalığın tedaviyi de zora sokmasıdır. Yani hastalar kuşkuları nedeniyle, emin olamama nedeniyle tedavileri de düzgün sürdürememek gibi, kararsızlık gibi bir duruma düşerler. Dolayısıyla birçok tedavileri ortada kalır. En temel sorunlardan birisi budur. Yoksa tedavisinde sebat eden hastalar, hem ilaç tedavisi hem de psikoterapiye sebatla devam eden hastaların çok önemli bir bölümü tedavide ciddi başarılara e, ulaşırlar. Tedavide neler yapıyoruz? Birincisi bu psikoterapi kısmı önemli. Kişilerin kaçındığı, uzaklaşmak istediği, tekrar etmekten tedirgin olduğu davranışlar her neyse bunların üzerine gidiyoruz. Mesela aşırı temizlik obsesyonları olan kişilerin e, gereksiz takıntılarla fazladan temizlik yapmalarının önüne geçecek şekilde onları kirlilikle vesaireyle e, karşı karşıya bırakıyoruz. Maruz bırakıyoruz ve bir süre sonra herkesin maruz kaldığı kadar kirlilik onları rahatsız etmiyor ve alışıyorlar. E, diğer taraftan e, mesela dışarıda tuvalete girememek. Belki çoğumuz için çok normal bir davranış sayacağımız bir şey. Fakat bu nedenle sıkışıp... E, Sokakta veya bir seyahat sırasında bir türlü tuvalet ihtiyacını gideremeyen çok sayıda insan var. Ben de bunlardan birisiydim. Mesela obsesif bozuk değilim ama zihnimde bu da bir takıntı alanıydı. Nihayet bir uluslararası uçuş sırasında İstanbul Havalimanı'nda genel tuvalete giderek bu korkumu yendim. Bundan sonrası için herkese söyleyebilirim. Yani gittiğiniz genel tuvalet ne kadar mikroplu ne kadar pis olabilir ki nihayetinde orada sabun, kağıt temizleyiciler vesaire bulunuyor oturduğunuz tuvaleti e, gerektiğinde elinizdeki oradaki kağıt, havlular deterjanlar vs. ile çok çok e, hafifçe veya işte ağırca nasıl isterseniz temizleyip geçip oturabilirsiniz oralarda tuvalete girmemek yerine. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek lazım. Şu anda hiçbir tuvalette de Böylesine bir titizlikle yaklaşmadan genel tuvaletlere rahatlıkla girebildiğimi söyleyeyim. E, tabii Türkiye'de aslında zaman içerisinde tuvaletlerin de standardı yükseldi. Şimdi özellikle özel hastanelerde hatta bazen devlet kurumlarında bile e, tuvaletlerin oldukça temiz olduğunu görüyorum. E, dolayısıyla e, bunların üzerine gitmek de eskisine nazaran çok daha iyi. Yine şehirler arası alanlarda benzin istasyonlarındaki tuvaletlerin vesaire standartları çok yükseldi. Bunlar da özellikle titizlenen insanlar için bir avantaj haline geldi. Soruya tekrar dönersek terapi ve ilaç tedavisi görüyorum tamamen sıfırlanır mı? Evet doğru bir tedavi, iyi bir ilaç tedavisi ve sebat edilen psikoterapi belirtileri önemli oranda azaltacaktır. Yani sıfırlanmak tabiri tabii çok şey ee, ne diyelim ee, çok iddialı ama onun yerine hayatımızı rahatlatacak düzeye gelecektir. Ee, yani işte söz gelin, kendi yaşadığımı anlattım artık ben tuvaletlerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum diyebilirim. Ee, dolayısıyla her insanda bulunan düzeye iner mi sorusunun cevabını da vermiş olayım. Evet her insanda bulunan düzeye hatta her insanda olandan daha da rahat hale geldiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla e, obsesif kompülsif bozuklukta Üzerine gitme tedavileri çok önemli. Bunları hastayla e, düzgün bir biçimde iletişim kuran hekim ve psikoterapistler rahatlıkla e, ilerletebilirler. Dolayısıyla lütfen obsesif kompulsif bozukluk hastalarına sesleniyorum. Bu saçma belirtilerle tüm ömrünüzü geçirmek zorunda kalmayın. Psikiyatristlere ulaşın ve gerektiğinde hem psikoterapi hem de ilaç alarak bunlarla e, baş edin. Geçmiş olsun diyorum. Tüm obsesif komplesi bozukluk hastalarına ve yakınlarına çünkü yakınları da onların rahatsızlıklarından ciddi sonuçlara maruz kalmak zorunda kalıyorlar.